Herkese merhaba, ben Tolga Özbek Yaklaşık bir haftadır Amerika Birleşik Devletleri hava sahasında uçağın Çin'e ait balonla adeta yatıp kalkıyoruz. Sonunda Amerikan Hava Kuvvetleri F-22 tipi savaş uçağıyla AIM-9X Sidewinder füzesi atarak balonu vurdu. Balon Atlantik Okyanusu açıklarına düştü. Bu videoyu çektiğimiz saatlerde de henüz Amerikan donanmasına ait gemiler bu enkazı aramak üzere bölgede çalışmalar yapıyordu. Çıkartılmamıştı. Böylelikle Vurulan balonla birlikte balon krizi şu anlık bitmiş gibi ama biz daha uzun süre bu balon krizini konuşuruz gibime geliyor. İsterseniz bu videomuzda balon nasıl geldi, Amerikan hava sahasına girdi, neden bir hafta boyunca vurulamadı ve takibi gerçekleştirildi, böyle yüksek irtifadaki balonlara karşı neler yapılabilir bu videomuzda bunu anlatmaya dilim döndüğünce sizlere çabalayacağım. Öncelikle şunu belirtmek lazım, e, Amerikan topraklarına yapılan saldırılara karşı Amerikan kamuoyu çok hassas. Bunun gerisine tarihine baktığımız zaman aslında en büyük saldırının geçmişte 1800'lü yıllarda Meksika tarafından yapıldığını görüyoruz. Sonrasında ise malum 2. Dünya Savaşı'nda Japonların Hawaii'de Pearl Harbor baskınları da bu konuyla ilgili kamuoyunun e, psikolojik tepkiler vermesi açısından çok önemli. Burada da balonla ilgili hemen bir tarihi parantez açmak istiyorum. Japonlar 2. Dünya Savaşı'nın son yıllarında yaklaşık 10 bine yakın balon üretiyorlar. Balonlar üretiliyor. Bunlar dışı o günün şartlarına göre işte dayanıklı kağıtlardan yapılmış yaklaşık 10 metrelik büyük balonlar ve balonun hemen altında da ufak bombalar. Bunlardan 10.000 kadarını Japonya'dan salıyorlar ve rüzgarlarla bunlar kuzey yarım kürede Amerikan topraklarına doğru ilerliyor. Resmi raporlara göre yaklaşık 300'ü. Amerikan topraklarına düşüyor. Çok fazla bir savaşta oluşturduğu bir hasar yok. E, bu sırada tabi ki Amerika bir e, basın sansürü uyguluyor. Bunlarla ilgili haber yapılmasını yasaklıyor. Sadece kayıtlar e, 1944'lü yıllarda e, Carolina'da bir e, kilise yakınlarına düşen bir balonu İncelemek üzere çocuklar gidiyor, bir ailenin 4 çocuğu ve yanlarında da anneleri var orada patlıyor ve 5 kişi hayatını kaybediyor. Ama psikolojik etkileri bu balonların 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte Amerikan topraklarına yapılan bu saldırıyla epey bir psikolojik etkisinin olduğunu hatırlatmamızda fayda var. Tekrar Çin olayına dönecek olursak günümüze bu aslında Amerikan hava sahasına giren 3. balon. Bunların ikisi Trump döneminde olmuştu ve sonuncusu da bu Amerikan Biden döneminde. Balon ilk olarak 27 Ocak 2023 tarihinde Alaska civarından giriş yaptığı tespit ediliyor. Arkasında Kanada hava sahasını kat ettikten sonra Idaho eyaletine giriş yaparak Amerikan hava sahasında uçmaya başlıyor. Balonlar çok hafif ve havadan hafif gazlar basılıyor ve bunlar atmosferin sınırlarına kadar çıkıyor. Bazen balon havada işte o atmosfer sınırlarıyla, basınç farklarıyla ısı farklarıyla patlayarak düşüş gerçekleştiriyor. Bunlar meteoroloji balonlarında kullanılıyor. Fakat balon buradan uçuşuna devam ediyor. Yaklaşık 20 metre büyüklüğünde bir balon olduğu ifade ediliyor. Balonun altında da çeşitli ekipmanlar var. Keşif ekipmanları. Bu keşif ekipmanları da enerjisini yanda o fotoğrafta gördüğünüz büyük güneş panellerinden alıyor. Bataryası sürekli şarj ederek kendisini buradaki cihazların elektronik cihazların çalışmasını sağlıyor. Elektronik cihazlarda aldığı çeşitli işte işte sinyal istihbaratımı yapıyor, fotoğraf mı alıyor, ne yapıyor artık bilmiyoruz onları. Detaylar herhalde önümüzdeki günlerde açıklanır. Bu bilgileri bir şekilde Çin'e ulaştırılması hedefleniyor bunlarla ilgili. 27 Ocak'ta e, Amerikan hava sahasına bu balonun girdiği tespit edilmesinden sonra bu arada tabii ki radarla bunları tespit edilmek oldukça güç. Çünkü çok yavaş uçuyorlar sürekli irtifa değiştiriyorlar. Böyle bir işte 58 bin fit 60 bin fit 65 bin fit sürekli oynuyor. Tespiti çok güç çok hafif hava araçları e, bunları görebilmek de radarlardan çok güç hatırlayacaksınız aynı hikaye. E, TB2'lerin tespitinde e, meydana gelmişti. TB2 normal bir uçağa göre çok daha yavaş uçtuğu için o dönem çeşitli e, Rus hava savunma sistemleri yazılımlarının güncellemesi yapılmadığı için onları görmekte açıkçası zorluk çekmişti. Bunun gibi de bir durum olduğunu ben açıkçası tahmin ediyorum. Daha sonra e, balon giriyor Amerikan hava sahasına fakat e, ilk etapta girdiği bölgede Amerikan nükleer tesisleri var. Bu tesislerle ilgili istihbarat yaptığı ifade ediliyor ve tabii ki konu hemen Biden'a gidiyor. Sonuçta vur emrini Biden verecek. Çin'e bilgilendirme için nereden geldi bu balon deniyor. Çin'de çeşitli meteorolojik araştırmalar yaptıklarını ve balonun kendilerinin elinden kaçarak buraya doğru geldiğini, rüzgarın sürüklediğini ifade ediyorlar. ve Bunun bir istihbarat balonu veya istihbarat sistemi olduğunu kabul etmiyorlar. Meteorolojik araştırma balonu diyor Çinler bunlarla ilgili. Fakat kara üzerinde geçerken çeşitli işte bu nükleer askeri tesislerin üzerinden veya yakınından geçmesi, bölgede uçuşların devam ettirmesi, vurulma halinde herhangi bir toprak parçasının üzerine düşeceği ve yerleşim birimine düşeceği için Amerikan Başkanı Biden tarafından izin verilmiyor ve kamuoyu beklemeye başlıyor. İşte şey diyorlar hatta hani Trump olsa bunu hemen vururdu, neden bu beklendi falan gibi böyle bir tartışmada söz konusu oluyor. Bu balonun seyri sırasında Amerika en gelişmiş hava hava savaş uçağı 5. nesil F-22'leri kaldırıyor. F-22'lerle takip ediyor hatta o sırada flytradara çeşitli görüntüler yansıyor. Bu F-22'lerle birlikte en az 3-4 tane yakıt ikmal tanker uçaklarında bölgede de uçtuğu ifadeleri sonuçta bu balon havanın akımıyla rüzgarlarla beraber belirli bir bölgeye gidiyor. Ee, uçağın buna yaklaşması lazım. Vurmak açısından da çok kolay bir hedef değil. Çünkü gerçekten o F-22'nin de e, servis limit irtifası olan o 60.000 fit civarında uçuyor. 60.000 bin fitte uçmak hiç kolay değil. Ee, buna göre motorlarınızın görev yapması lazım. Atacağınız silahın bu irtifada çalışır olması lazım. Veya hedefi tespit edebilir olması lazım. Bu açıdan da havacılık açısından da çok da kolay da değil. Ee, balon uçuşuna devam ediyor. Ee, ve en son Amerika'nın kuzey doğusunda o civardan bir Atlantik'e çıkacağı e, ifade edildikten sonra Amerikan Federal Havacılık İdaresi, FAA, bölgedeki üç büyük havalimanındaki sivil uçuşları durduruyor. Notam yayınlıyor. Notam'ın arkasından da zaten hemen okyanusa çıkar çıkmaz da F-22 tarafından vuruluyor. Bunlar tabi Amerikan e, Hava Kuvvetleri'nin verdiği resmi bilgiler. F-22 atışını aim 9 X olarak adlandırılan Sidewinder'ın şu an kısa menzilli hava hava füzesi son modeli tarafından yapılıyor. Bunların da yaklaşık menzili 1 kilometre ile 22 kilometre arasında açık kaynak bilgilerine göre. Bunlar IR olarak adlandırılan güdümlemeye sahip. Uçağın zaten çok güçlü bir radarı var. Hedefini işaretliyor ve arkasından Sidewinder atılıyor. Bu atışta birçok meraklı tarafından o bölgeye toplanmış. Hava da açık, bulutlu değil ve bölgede e, o görüntüler birçok meraklı tarafından da sosyal medya üzerinden vurularak gerçekleştiriliyor. Ve tabii ki Amerika e, çok memnun. E, bu arada enteresan da bir tarihi gönderme yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu son F-22'nin uçtuğu sefer e, numarası veya görev numarası diyelim Frank 01 ve 02 olarak iki tane F-22 bölgede uçuyor. Yedek olarak onlara e, destek verecek F-15'ler var. E, bu arada niye Frank adı verilmiş? O da şu bilgi: Birinci Dünya Savaşı'nda Amerikan e, hava kuvvetlerinin Ace olarak adlandırılan bu hava hava seferi kazanmış pilotlarından biri de Teymen Frank Luke. E, onun adına itafen bu veriliyor. Frank Luke, ayda e, e, Arizona balon Buster olarak adlandırılan e, bir e, kendi lakabı var ve savaş sırasında 14 Alman hava kuvvetlerine ait balonu vurarak bu konuda. Ee, o dönemin en çok balon vuran pilot ünvanını alıyor. Biliyorsunuz e, İkinci Dünya Savaşı sırasında başlayan bir e, gelenek var. Her iki tarafta işte Almanlar olsun, İngilizler olsun, Amerikalılar olsun... Japonlarda pek görmedim bilgisi olan varsa yazabilir. Uçağın üzerine kill mark olarak adlandırılan düşürdüğü uçakların işte amblemi atıyorum. Mesela şöyle söyleyeyim size. Sibirya'da p biri var. p bir de Mustang savaş uçağı. Onun üzerinde düşürdüğü Nazi uçakları karşılığında işte Nazi bayrakları yer alıyor. Bunun gibi böyle bir şeyler işaretliyorlar. Hatta bu konuda bombardıman uçakları vurduğu tank sayısı gibi böyle tank işaretleri falan da koyuyorlar. Bunlara kill mark diyorlar. Acaba diyorlar F-22 bir balon e, düşürdüğüne dair bir işaret uçak üzerine konacak mı? Bunlar da tabii havacılık meraklıları tarafından tartışılan konular. Şimdi e, bu vuruş aslında F-22 dünyanın en pahalı savaş uçaklarından bir hatta ileri teknolojisi nedeniyle Amerika kimseye satmadı bu savaş uçağını. İlk hava hava zaferi resmi açıklanan ilk hava hava resmi zaferi bir balona karşı yapıldı. Benim tahminim önümüzdeki günlerde biraz daha detaylanacak bu konu, enkaz çıkartılacak, bulabilirlerse tabi okyanusa düşmüş durumda. O enkaz incelenecek ve gerçekten bir meteoroloji balonu mu yoksa istihbarat amaçlı istihbarat teçhizatı taşıyan bir şeyler mi var? Bunlar da Amerika tarafından ben açıklanacağını bekliyorum ama bu adım gerçekten Çin çok basit bir balonla işte Amerika'yı bir hafta nasıl oyaladı, Küçük bir teknolojinin etkileri, bir F-22'nin bir saatlik uçuş maliyeti bile çok dehşet paralar 70 bin dolar civarında olduğu ifade edilmişti. Günlerce bu takip edildi. Amerikan kamuoyu bununla ilgilendi ve sonunda o balon Atlantik Okyanusu'na çıktıktan sonra vuruldu. Okyanusa düştü ki kimseye zarar vermedi. Bunlar gerçekten araştırılması ve sonuçları ne olacak? Çok enteresan. Savaş tarihine geçecek. Çok önemli. Bence bir dipnotlardan bir tanesi oldu. Görüyorsunuz basit bir teknoloji neler yapabiliyor. Bu da gerçekten çok ilginç. Çinler tabi kabul etmiyor. Bir taraftan da biliyorsunuz Pasifik Okyanusu'nda Çin'in bazı iddiaları var. Yaklaşımları var ve buna karşı da Amerika çok böyle kendini pozisyonlandırıyor ve önümüzdeki dönemde de gözüken o ki Çin. Yeni süper güç olarak birçok noktada Amerika'nın önüne çıkacak gibi duruyor. Evet bugünkü videomuz evden çektim size. Hemen balon gelişmesiyle ilgili detayları aktarmaya çalıştım. Umarım e, buradan biraz daha bu, bu konu hakkında bilgiler sorular geliyordu bana. Umarım bu video biraz o soru işaretini bir nebze olsun dağıtmıştır. Herkese iyi hafta sonları ve e, sağlıklı günler diliyorum.